Merhaba hoş geldiniz. 1999 yılında Bağcılar'da kendi evimizin altında 100 metrekare bir alanda ilk ticari işe hayatımıza başladık. Biz aslında babamız oto tamir boyacısı. Onun yanında oto boyacılığı yapıyorduk. Biz ilk başta oto tamir boyaları satarak başladık. Fabrikamızın bizden memnuniyetlerinden dolayı 2009 yılında genel sanayi boyaları satışına da başladık. Burada da şöyle satışımız var. Üretim yapan bütün fabrikalar, metal, demir, bu ürün ürünleri işleyen bütün fabrikalara bunların üzerine atılan buraları satıyoruz. Yani hem otomotiv var elimizde hem genel sanayi var. Bununla birlikte çapımızı büyütüyoruz. Aynı zamanda ithalat ve ilacat işlerimiz de var. Son zamanlarda, son 4 yıldır bu tarafa ağırlık verdik. E tabi günümüzün ticareti, e-ticaret olmazsa olmaz bizlerde de var. Yani baktığınızda 4 tane faaliyet alanımız aktif olarak devam ediyor. Bundan önceki kullandığımız programlarda istediğimiz raporları alamıyorduk. Şu an biz DIA'yı bizim şirketimizde Selan Hanım araştırmaları sonucunda benim daha çok kendime has özel istediğim raporlamaların da hepsinin içerisinde olan bir program olduğunu söyledi. Bu programda diğerlerinden farkındalık ve farklılık olduğu için biz incelemeye başladık. Şirketin raporlama sistemi bizi çok etkiledi. Şu anda diye geçtiğimizden beri günlük, saatlik, anlık, karlılık, zarar her şeyi sonuna kadar çok rahat alabiliyoruz. Cep telefonundan bile bu programı kullanabilmek, yönetebilmek bu insana özgürlük veriyor. Yani hayal edin ki tatile gittiniz ama çalışıyorsunuz. Yani bu ayrı bir şey. Veyahut da atıyorum akşamleyin evde oturuyorsunuz. Ya birisi kafanıza takıldı. Cari hesabına giriyorsunuz. Onun dışında ben kendime adıma söyleyeyim. İşte hangi satışçınız ne kadar satış yaptı, ne kadar tahsilat yaptı. Veyahut da bugün ne kadar üretim yapıldı. Kendi özel programımız var sistemin içerisinde. Bunların hepsinden biz ciddi anlamda rahatlık ...la iyi tarafa doğru gidiyoruz. E bunlar bize özgürlük veriyor sonuçta. İlla sabah 8, akşam 6 mesai saatleri içerisinde bir genel müdürün şirkette olması gerektiren bir durum yok. Raporlaması çok iyi. E sonuçta bugün patronlarına ister ben ne kazandım? Günün sonunda ne oldu? Bunlarla eşleştirdiğimiz zaman faaliyet alanlarımızla Diya programı bence çok güzel eşleşiyor. programımı açtım yaklaşık 1-2 saniyede açılıyor. Buradan geliyorum cari hesaplarıma. Cari kart listesini döküyorum. Atıyorum burada önemli aklımda olan bir müşteri var mı, ödeme yapmış mı, satışlar ne olmuş? Buradan bütün sistemi anında görebiliyorum. Bu ciddi bir rahatlık. Bütün şirket çalışanlarımızın da hepsine de yükledik. Artık çalışan arkadaşlarımız müşterinin yanında orada şirkete arayıp bana bir ekstra gönderin, bu firmanın ne kadar bakiyesi var? İşte bu firmanın satışlarını direkt cebinden giriyor. Biz belki insan maliyetinden çok takar ettik. Bununla da birlikte aslında çalışanlarımıza daha fazla istihdam sağlayacak, daha yüksek rakamlar verebilmemizin de önünü açıyor. Yani doğru adam, kaliteli eleman, kaliteli işleyişi birleştirdiğinde belki adam sayın azalıyor ama daha verimli, daha ekonomisi yüksek insanlarla çalışabilmenin önünü açtığını düşünüyorum. Diğer bize neler kattı? Birincisi bizim şirketimizin hızını arttırdı. Düşünün ki bir yere gideceksiniz, bir saatte gitmek var. Bir de buraya atıyorum 30 dakikada gitmek var, böyle hayal edin. Bunun yanında benim işimde çalışan arkadaşlarıma, bana, A takımıma komple bir özgürlük verdi. Nasıl verdi? İstediği her yerde her an sistemin içerisine girebiliyorsun. Bu farklılık çok önemli. Müşteriniz size olmadığınız bir yerde şirketin dışında farklı bir alanda size bir soru sorduğunda direkt buna cevap verebilmek bir özgürlük bence. Sonuçta sadece bir program değiştirmek aslında tamamen insanlara çok şey katmıyor. Bu programı değiştirdikten sonra çözüm ortağının da size bir şeyler katması gerekiyor. Biz burada programdan çok şey alabildik. Ama çözüm ortağı olan firma, bu firma normal standartlarda diyeyi bize iyi lanse de edebiliyor. Bize çok iyi cevap da verebiliyor ve bütün problemlerimizi anında dönüş sağlıyor. Ben bu işi Diya'nın çok başarılı yaptığını, çok doğru çözüm ortaklarının olduğunu, çözüm ortakları tarafında da başarılı olduğunu düşünüyorum. Biz işimize diyeyi kattık, aynı zamanda işimize özgürlüğü kattık.